diffie hellman Anahtar Değişimi İşte çözümümüz. Melis ve Haluk, önce herkese açık bir şekilde asal bir modül ve bir üreteç belirliyor. Yani bu örnekte sırasıyla 17 ve 3. Sonra Melis özel ve rastgele bir sayı seçiyor. Mesela 15. 3 üzeri 15 mod 17'yi hesaplıyor ve sonucu herkese açık şekilde Haluk'a gönderiyor. Sonra Haluk da kendi özel rastgele sayısını belirliyor. Diyelim 13. Ve 3 üzeri 13 mod 17'yi hesaplayıp, sonucu herkese açık şekilde Melis'e yolluyor. İşin can alıcı noktası burası. Melis, Haluk'un herkese açık şekilde gönderdiği sonucu alıp, üssü olarak kendi özel sayısını yazıyor. Böylece ortak gizli sayıyı, yani bu örnekte 10'u buluyor. Haluk da, Melis'in herkese açık şekilde gönderdiği sonucu alıp, üstü yerine kendi özel sayısını yazıyor. Ve o da aynı ortak gizli sayıya ulaşıyor. Dikkat edin! İlk başta hiç öyle görünmese de, yaptıkları hesap aslında aynı. Melis'i ele alalım. Haluk'tan aldığı 12, 3 üzeri 13 mod 17'den geliyordu. Yani Melis'in yaptığı hesap, 3 üzeri 13 üzeri 15 mod 17 ile aynı şey. Şimdi de Halua bakalım. Melis'ten aldığı 6, 3 üzeri 15 mod 17 işleminin sonucuydu. Yani Haluk'un yaptığı hesap, 3 üzeri 15 üzeri 13 mod 17 ile aynı hesaba karşılık geliyor. Yaptıkları işlemin aynı olduğuna dikkat edin. Sadece üstlerin sıralaması farklı. Üslerin yerleri değiştirildiğinde, sonuç değişmez. Yani ikisinin de yaptığı, 3'ün üssü yerine kendi özel sayılarını yazmaktan ibaret. Evet, bu özel sayıların, yani 15 ve 13'ün, ikisini de bilmeden çözüme ulaşamaz. İşte, yöntem bu. Şimdi Ezgi ayrık logaritma problemiyle uğraşsın dursun. Şunu söyleyebiliriz. Yeterince büyük sayılar seçildiğinde, Şifrelemeyi makul bir sürede çözebilmesi pratikte imkansız. Anahtar değişim problemi böylece çözülmüş oldu. Bu yöntem bir sözde rastgele sayı üreteciyle birlikte kullanılırsa, hiç tanışmamış insanlar arasındaki iletiler de şifrelenebilir.